Evet arkadaşlar 29 Aralık Cumartesi iddia formülüyle birlikteyiz. Burada gördüğünüz gibi 3 maç seçtik arkadaşlar. Siz de aynı maçları seçebilirsiniz. Burada biz size kombinasyonu nasıl yapacağınızı anlatıyoruz arkadaşlar. Oranı yüksek olan maçları seçiyoruz bakın gördüğünüz gibi. Burada 3 maç tuttuğu zaman altına 2 maç daha yazdığınızda Misli çaktığınızda verdiğiniz parayı komple çıkarabilirsiniz. 8 kupon var yukarıda. İkinci formülümüzde de yine 8 kupon var. Şimdi daha önce yaptığımız formüllerden tutanlardan ben size bir tane ispatını yapayım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. 26 Aralık çarşamba günü aynı kombinasyon sisteminde yaptık bunu. Burada gördüğünüz gibi şurada 1, şurada 0, şurada 2 geldi arkadaşlar. Ve şu ikinci kuponda bakın 102 tuttu. Bunun altına maç ekleyip aynısını oynayanlar ya da benzer kombinasyonu yapıp kendi maçlarına göre oynayanlar parayı kaptılar arkadaşlar. Şimdi formülümüze geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane maçı seçtik. Gördüğünüz gibi isterseniz aynı maçları oynayabilirsiniz. İsterseniz aynı kombinasyonda kendiniz başka maç yapabilirsiniz. Biz size burada kombinasyonu anlatıyoruz arkadaşlar. Bu maçlara güvenmeyebilirsiniz. Takip ettiğiniz maçları da oynayabilirsiniz. Şimdi bakın. 220, 214 ve 216 maçları seçtik arkadaşlar. 0-2, 0-1 ve 1-2. İkişer ihtimal bakın seçtik. Şimdi 220 dedik bakın 0 dedik. 4 tane 0'ı yazdık arkadaşlar. 0-0-0-0 bakın 220. 1. 0, 2. 0, 3. 0, 4. 0. Bunlar yukarıdan aşağı hep birer tane kupon arkadaşlar. Şu çizginin üst tarafındaki 8 kupon. Yukarıdan aşağı birer kupon. Şimdi şurada 220 sıfır diyor ya 4 tane sıfır yazıyoruz. 4 tane de 2 yazıyoruz. Bakın altına 214 4 tane sıfır yazıyoruz. Pardon 2 tane sıfır yazıyoruz. 2 tane 1 yazıyoruz. 2 tane sıfır yazıyoruz. 2 tane 1 yazıyoruz. 214 maça, numaralı maça bakın. 0 ve 1 ihtimal gösterdik. 216'ya 1-2 dedik. 1 veya 2 gelebilir. 1-2-1-2-1-2-1-2-2-216'ya 1, 1, 1, 1, 2 yazıyoruz bakın. Baştan söylüyoruz. 220'ye 0, 2 dedik ya. 4 tane 0, 4 tane 2. 214'de 0 ya da 1 dedik. 2 tane 0, 2 tane 1. 2 tane 0, 2 tane 1. 216'ya 1 tane 1, 1 tane 2. 1 veya 2 dedik arkadaşlar. 1, 2, 1, 2. Burada 8 tane kuponu yaptık. 2'nin ikili kombinasyonlarını yaptık. Şimdi burada bunu diyelim ki aynısını oynadınız. Altının 2 tane daha maç ekleyin arkadaşlar. İlk kere 2. yarı, yarı alacağınız para misli misli artar. Sonra 3 misli 5 misli bulabilirsiniz. 8 kuponu vereceğiniz parayı misli misli çıkarabilirsiniz. Şimdi bir altına geçtik. Şimdi maçlarımız yine aynı bakın. Burada 220-02 göstermiştik, oynamıştık. Burada 1-2 oynadık. Yani bir tanesini değiştiriyoruz. 214-01 oynamıştık. Burada 02 oynuyoruz. Yine bir tanesini değiştirdik. 216'yı 1-2 demişik, Burada 216'yı 0-1 dedik arkadaşlar. İki ihtimal oynadık. Şimdi bu ikinci sekiz kufonumuz arkadaşlar. Şimdi bunun altına mesela iki tane maç yazdınız ya arkadaşlar. ilk yarı ikinci yarı. Bunun altına da iki tane maç yazın arkadaşlar. ilk yarı ikinci yarı ya da bir tane maç yazın. Güvendiğiniz maçlarla. Sonra misliyi çakın arkadaşlar. Verdiğiniz parayı çıkaracaksınız. Şimdi aynı sistem bakın. Burada 220. Bakın şurada. 1 ve 2 dedik. 220. tane 1. 224 tane 2 214 0 ve 2 dedik. 2 tane 0 2 tane 2 216'ya altta yazacağız. 214'e devam ediyoruz. bakın 2 tane 0 2 tane 2 216'ya geçtik. Bir tane 0 1 tane 1. 1 tane 0 1 tane 1 bakın, 0 1 1 0 1, 1. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 216 3. maç olarak yazdık. Bunlar da yukarıdan aşağı arkadaşlar birer tane kupon. Yani 8 kupon var. Şimdi bakın 8 kupon burada var. 8 kupon da burada var, 16 kupon, 3 ile çarptığınızda 3 kere 6, 18, 48 lira mesela burası. 3 misli yaptığınızda. Şimdi siz buraya 2 tane üstte ilk 8 tane kupon, 2, ta, 2, 2 tane de ikinci yarı, ilk yarı ikinci yarı buraya, ilk yarı ikinci yarı 2 tane üste eklediniz mesela. Tabii oranları onların yüksek. Bunlarla çarptığınızda verdiğiniz bu 48 lirayı 6'ya, 7'ye, 8'e tabii yazdığınız. Şeye göre, e, Ganyan'a göre daha da çok artırma ihtimaliniz var. Arkadaşlar bunun tutma ihtimali %50'nin üzerinde. Onu bir kere size söyleyeyim. Biraz önce gösterdim size kanıtladım. Bakın yine gösteriyorum. Bakın 20 artı alık çarşamba günü aynı kombinasyonda yaptığımız şuradaki kolon ikinci e, kupon. Bakın 8, 9 kupon yapmıştık burada ikincisi tuttu. Bunun altına maç ekleyenler aldılar arkadaşlar parayı. Sistemimiz böyle bu şekilde arkadaşlar. 2'nin ikili kombinasyonu. Üstteki maçlardaki sonuçları altta birer tanesini değiştirdik. İkinci 8 kupon yaptık burada. Burada 8 kupon var. Burada 8 kupon var. Yukarıdan aşağıya gördüğünüz. Umarım anlamışsınızdır. Zaten zoomlarsanız dondurursanız daha rahat görürsünüz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yaptığımız kuponlar size gelecek arkadaşlar teşekkürler izlemeye devam